Arkadaşlar merhabalar. T.Y.T. Geometri full tekrar kampının geldik 19. gününe. Yalnız biraz konuşayım. Gençler nasıl geçti? Bu kamp nasıl geçti? Valla benim açımdan çok güzel geçti. Benim en zevk alarak yaptığım kamplardan biriydi. Videoları çekerken çok aşırı böyle heyecanlıydım. Heyecanlı derken böyle soruları görünce gözlerim ışıl ışıl oluyor falan. savura kadar çekmeme rağmen sabah 4'e kadar çekmeme rağmen yani düşünün bu şekildeydim. Aşırı derecede zevk aldım. Hiç bir yorgunluk hissetmedim. Sizler de büyük ihtimalle aynı şekildesinizdir. Tamam bazı konularda sorular ağırdı. Şöyle her tarz soru vardı ama çok güzel sorular vardı. Sizi yoran birkaç konu haricinde. Ama o da tatlı bir yorgunluk değil miydi? Güzel geçmedi mi sizin de? Güzel geçtiyse hadi bu video beğeni rekoru kılsın. Hadi bu videoda Geç istemiyorum ama ya en azından ben de yaptığım şeyin böyle bir karşılığını da göreyim. Şey anlamında. Beğen anlamında ya da mesajlarınızı yazın bakalım bu videoya hiç mesaj yazmayan hiç beğenmeyen arkadaşlar hem beğensin hem de ne yapsın mesajlarını yazsın ben de kampta ya şu heyecanımı böyle bir şeyler öğretebilme heyecanımı size videolarda yaşadım ya bir de o yorumları yaşarken böyle oturduğum yerden ya da yattığım yerden şu yorumlara bakayım keyifle şöyle bir tadını çıkartmak istiyorum açıkçası yorumlarınızı bekliyorum tamam hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz 19. gün 1. video Burada birinci video ve ikinci videoyu şey diye ayırmıyorum. Klasik ve yeni nesil diye ayırmıyorum. Dönüşüm geometrisinde 1 ve 2 diye ayıracağım. Çünkü dönüşüm geometrisinin her türlü hali sınavda karşımıza çıkabilir. Evet dönüşüm geometrisi birinci videodayız. Ne yapıyoruz? Kısa bir tekrarımızı yapacağız. Kısa bir tekrarımızı sayfa numarası 169 ve 170 de yapacağız. Sonrasında soruların çözümlerine başlayacağız. 171 ve 172 de çözüp bu videoyu bitireceğiz. Sonraki kalan kısmı da son videoya bırakıyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dönüşüm geometrisi. Dönüşümlerde neler var? 3 tane dönüşüm var. Birincisi öteleme, ikincisi döndürme, üçüncüsü de yansıma ya da simetri diyebiliriz. Bunların her türlüsü karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkatli olalım. Öteleme dönüşümü. Analitik düzlemde verilen bir noktanın belirli bir doğrultu ve yönde yer değiştirmesine ne denir? Öteleme denir. Sadece bir nokta demeyelim buna da. Herhangi bir şekilde olur kalem doğru partisi olur. Aldım bunu sola ve yukarı doğru öteledim mesela. Ya da bir üçgen ya da bir çember. Yani sola ve yukarı doğru öteleme ya da sağa ve aşağı doğru ötelemelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Öteleme diyoruz. Tabi burada rekare kare boyutunda öteleme yapacağımız için sağa sol ve yukarı aşağıdan bahsedebiliriz. Aklında bulunsun. Evet a noktası x8'in doğrultusunda a birim sağa gittiğinde bak. Bir noktayı sağa götürdüğümüzde ne yapar? Apsisi artar. Yani A birim sağa gittiğinde apsisine A ekleyeceksin. A birim sola gittiğinde yani sağa sola gitmelerde ne değişiyor? X ekseni değişiyor. A birim sağa giderse apsisine A ekleriz. A birim sola giderse apsinden A çıkartırız. Y eksinin doğrultusunda yukarı aşağı giderse ne olur? O zaman ordinatı değişir. O zaman ordinatına yukarı giderse ordinatına A ekleriz. Ya da B birim yukarı dediyse B ekleriz. Aşağı dediyse de ne yaparız? Bir ordinatından b çıkartırız. Tamam. Noktalar da böyle. Peki şöyle olursa ne olur? Hocam bir nokta burada analitik düzlemde mesela. Biz ekseni mesela y eksenini sağa götürürsek ne olur? Y ekseninin sağa gitmesi demek A nokta uzaklaştı eksenden. Nokta nereye gitmiş gibi oluyor? Sola doğru gitmiş oluyor. O yüzden buna da dikkat et. Bazen eksenleri de böyle şey yapabilirler öteleyebilirler. Y ekseninin sağa gitmesi noktanın sola gitmesi demektir. X 80'nin aşağı gitmesi noktanın yukarı gitmesi demektir. Ya da X 80'nin yukarı gitmesi noktanın aşağı inmesi demektir. Burada da ters bir mantık var. Bazen bu şekilde de bir şeylerle karşılaşabiliriz. Bazen orijini de götürebiliyorlar mesela. Orijini 2 sağa 3 aşağı mesela 2 sağa 3 aşağı götürsek 3 aşağı götürsek nokta ne olur? Hocam nokta 3 yukarı çıkmış de sola gitmiş gibi olmaz mı arkadaşlar? Yeni orijinimiz böyle olduğu zaman, şurada olduğu zaman. Değil mi? Burada da ters mantık. Yani eksenlerdeki mantık orijinde de olabiliyor. Buna da dikkat edin. Sonra bağıntı ve fonksiyonda ötelemeden de bahsedelim. Bunu matematikte gördüğünüz zaman biz burada da yine bahsedelim isterseniz. Bağıntı ve fonksiyonda öteleme nasıl oluyor? Mesela doğru üzerinde göstereyim ben. ax artı by artı c eşit sıfır. Ya şeklinde. Hani normalde fonksiyon olursa ne olur? Y eşittirli olur. Yani fx eşittirli olur. Ya da bu şekilde bir şey doğru geldiğinde. Yani doğrumuz şu şekilde olduğu zaman. ax artı by artı c eşit sıfır şeklinde olduğu zaman. A birim sağa ötelendiğinde. A birim demeyelim de şuna k diyelim isterseniz. K birim sağa ötelendiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Sağa gittiğinde noktamız ne oluyordu arkadaşlar? Apsi ekliyorduk. Burada ters mantık var. A çarpı x eksi k noktadan k çıkartıyorsun. Artı diğerleri aynı. By artı c eşe sıfır şeklinde olacak. K birim sola ötelenmesinde de sola gittiğinde ne oluyordu? Azalıyordu hapsimiz. Burada da ters mantık artıyor gibi. Yani a çarpı x artı k şeklinde yazacaksın buna. Artı by artı c eşe sıfır şeklinde olacak. B birim yukarı değil de k birim yukarı dediğinde de aynı şeyi y'de de yapıyoruz. Ax artı by, y yerine yukarı dediği zaman y eksi k artı c eşe sıfır olacak. K bir maşa dediği zaman da AX artı b y yerine de y artı k yazıp artı c eşit sıfır şeklinde olacak. Fonksiyon bağıntı ya da fonksiyonlarda ötelemede bu şekilde yine ters bir mantık var. Sağa gidiyorsa apsisten çıkartacaksın, sola gidiyorsa abscisye ekleyeceksin, yukarı gidiyorsa ordinattan çıkartacaksın, aşağı gidiyorsa da ordinata ekleyeceksin. Tamam. Gelelim dönme dönüşümüne. Arkadaşlar dönme dönüşümü ile ilgili şöyle bir formül var. C, C, C, C, yazıyorum şuraya C, C virgül S, C, C şurası eksili burası art, artılı olacak sırasıyla X, Y, X, Y şeklinde olacak yani bu ne demek X kosinüs alfa eksi Y sinüs alfa virgül X sinüs alfa artı Y kosinüs alfa şeklinde olacak ama ben buna inanmıyorum ben buna inanmıyorum sınavda bununla ilgili bir soru çıkacağına inanmıyorum ben ne yapıyorum şimdi onu göstereceğim ben şunu yapıyorum dönme dönüşümünde arkadaşlar a virgül b'yi 90 derece döndürdüğünüzde 90 derece sağa ya da sola o yorumunuza kalmış noktanız b virgül a olacak ama b virgül a yazarken işaretlerini bilmeyerekten yazacağız. Şimdi analitik düzende a virgül b mesela birinci bölgede sen sağa döndürürsen ne olacak b virgül a olacak ya hangi bölgeye düşerse onun işaretini yazacaksın hocam dördüncü bölgede eksiye artı olacak. E sen bu tarafa döndürürsen ne olacak? Bu da B virgül A olacak. Hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede. Pardon şu artıya eksi olacak şurası. Yanlış söyledim. Burada da ikinci bölgede ne oluyor o zaman? Bu tarafa döndürürsek. Bu pozitif yön oluyor bu arada. Hocam eksiye artı. Eksi B'ye artı A olabiliyor. Yani pozitif yönde döndürdüğümüz zaman eksi B virgül A oluyor. Negatif yönde döndürdüğümüz zaman B virgül eksi A oluyor. Bunu bu şekilde ezberleme. 90 derece ya da 200 derece döndürmede noktaları yer değiştir. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koy. Örnekle daha rahat anlarsın. Mesela eksi 1'e 2 noktasını sen 90 derece pozitif yönde döndür. O zaman noktamız 2,1'e olacak. işaretsiz yazdık. Bak şimdi noktaya bak. Eksi 1'e 2 nerede? Hocam eksi 1'e 2 burada. Pozitif yönde. Hop şu yönde dönünce o zaman bu bölgeye düşüyor. Şu bölgeye düşüyor. Bu bölgede işaretin olacak. eksi eksi. Eksiye eksi yazarsın olay biter. 270'te de hocam 1.90 buraya 270'te de 1, 2, 3 tane 90 göndereceksin Tamam. Ya da 270 derece bu yönde dönmesi demek ters yönde 90 derece dönmesi demek. Bunu da unutma. Evet. 90 derece dönmede ben bu şekilde yapıyorum. Ve tabi bu orijin etrafında dönme. 180 derece döndürmede de orijine göre simetri oluyor. Orijine göre simetri ne oluyor? Eksi A virgül eksi B oluyor. Çünkü bir 90 döndürdüğünde B virgül A oldu. Bir daha döndürdüğünde A virgül B oluyor. O da Orijine göre simetriği oluyor. Mesela birinci bölgedeyken bir doksan bir Bak buraya. İşte orijine göre simetriği. O nokta burada da olsa yine aynı şekilde. Bir doksan bir Bak buraya. Bak orijine göre simetriği olmuş oluyor. Yani bu ikisini birinci olay bitiyor. Tabi bunlar orijine etrafında döndürme. Ee, başka bir nokta etrafında döndürme gelirse şekil çizerek yapabilirsin. Ya da 1'e 2 noktası etrafında 3'e 4'ü döndürdün mesela. 1'e 2'yi orijine taşı. O zaman 3'e 4'e de 1'e 2'deki taşımadaki tekniği uygulayacaksın. Sonra o orijine taşıdın ya Orjin işte 3'e 4'ü de taşıdın ya e, o taşımadaki döndürmeyi yaptıktan sonra yeniden geri taşıma yapacaksın. O da kolay konu anlatımında da yapmıştık. Burada da varsa onunla da ilgili soru hallederiz. Bir de açısal döndürme gelebiliyor bazen. Mesela A virgül B'yi 90 derece değil de e, atıyorum 45 derece döndürme diyor. 45 derece döndürmelerde de özel şeyler gelir. Bire bir noktası. Mesela birebir noktası. Sen birebir noktasını gösterdiğin zaman bak şimdi. Birebir noktası burası ya. birebir noktası. Bunu orijinal etrafında döndürdüğün zaman genelde 45'in katlarını döndürürler. Niye? Hocam şöyle geldiğim zaman burada kaçı? 45 derece. He, 45 derece ve katlarını döndürürler bize. Ya da kök köküç noktası verirler. kök köküç noktası verirler. Hocam burası 1 köküç. Bunu döndüreceksin. Yani burası 1. Burası köküç ya. Açımız kaç? 30. Burası da kaç? 60. 60 ve böyle 30 derece, 60 derece, 120 derece gibi döndürmeleri sorarlar. Bunu da Şekli yorumladığın zaman o döndürmeyi yaptığın zaman yine sonucu rahat bir şekilde ulaşırsın. Tamam. Bunda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Konu anlatımında da zaten ben böyle yapmıştım. Bu şekilde mantığını gösterdik. Yansıma. Noktanın noktaya göre yansıması. Çok kolay. Noktanın noktaya göre yansıması orta nokta koordinatından ya da şuradan başlayıp şuraya ne kadar artmışsa o kadar artar ya da azalır şeklinde yorumunuzu yapıyorduk arkadaşlar. Hemen örnek üzerinde göstereyim. 1'e 2 noktasının 3'e 4'e göre simetriği mesela. 1'den eksi 3'e hocam 4 azalmış. 4 azalt. Eksi 7'ye. 2'den 4'e 2 artmış. 2 arttır 6 diyebilirsin. Ya da buraya x virgül y deyip hocam x artı 1 bölü 2 eksi 3'e y artı 2 bölü 2'de 4'e eşit deyip oradan da yapabilirsin. Ama noktanın noktaya göre simetriği bu şekilde. Noktanın eksenlere göre simetriği. x virgül y 1'in x eksenine göre simetriğinde y'si işareti değişiyor. y eksenine göre simetriğinde x'i işareti değişiyor. Orijine göre simetriğinde her ikisi işaret değiştiriyor. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Y eşitir x'e göre simetriğinde hem noktalar yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. X a'ya göre simetriğinde bunun iki katından apsisini çıkartıyoruz. 2a eksi x ile y1 y1 aynı kalıyor. Y b'ye göre simetriğinde de bunun iki katından ordinatını çıkartıyorsunuz. Yani apsi aynı kalıyor. X1 virgül 2b y1. Ha bunları şekil çizerek de yorumlayabilirsiniz. O da ayrı bir konu. Ama e, şekil çizmeden de bunları da bilmenizde fayda var. Çünkü doğrunun simetriyinde bu da işimize yarıyor. Noktanın doğruya göre simetriği. Arkadaşlar noktanın doğruya göre simetriği şu şekilde. Aynen bu şekilde. <gülüyor> Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir A noktası verip bir de D noktası verilirse şekli çiz şekli yorumla. Başka da bir şey yapma. Tamam. Vallahi bu kadar. Niye? Ya burada sadece bir özel bir durum var. Eğim Artı eksi 1 iken özel durum var. Özel durum var. Özel durum da nedir biliyor musunuz? Atıyorum a noktası 1'e 2. İşte x artı y eksi 1 eşit 0 doğrusuna göre simetriye nedir diye soruldu. Özel durumu göstereyim öncelikle. Arkadaşlar burada eğimi artı 1 ya da eksi 1 olan ki ÖSYM de hep böyle sordu zaten. Bir doğru verildiği zaman bir noktanın da o doğruya göre simetriye istenildiği zaman ne yapıyorsun? Hocam x yerine 1 yazıyoruz. Hapiste 1 verilmiş ya. Yani. Denklerinde bir yazıyorum. 1 artı y eksi 1 eşit 0'dan. y eşittir 0 geldi. Sonra y yerine ne yazıyorum? Apsideki ordinattaki y'yi. 2 yazdım. x artı 2 eksi 1 eşit 0'dan. x'i de ne bulduk arkadaşlar? Buradan artı 1 eksi 1 mi bulduk? Evet. Noktamız x virgül y noktası olacak. O zaman bu noktada eksi 1'e 0 noktası olur. Bu kadar basit. Ki sınavda çıkarsa bence bu çıkar. Ama daha farklısı çıkarsa da onu da yorumlayacağız. Şekli çizerek yorumlayacağız. Bazen uzunluk soruluyor. Noktanın doğruya uzaklığını bulman gerekebilir. Burada da şekli çizeceksin. Ya atıyorum burası belliyse. Bak şimdi. ax artı b y artı c eşit 0 doğrusuysa. Bu noktada a noktası x 1 virgül y 1 noktasıysa. Hocam bu noktanın bu doğruya göre simetriğini bulurken ne yapacağız? Öncelikle bu noktayı bulursam noktanın noktaya göre simetriğinden a üssünü bulurum. Şekli çizeceğiz Bu noktayı nasıl bulacağız? Ee, şeyden. Şimdi öncelikle iki doğrunun kesim noktasından bulabilirsin. Eğimler çarptı -1'den birden bunun eğimi belli bunun eğimini bulursun. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarsın. İki doğruya ortak çözüm uygularsın burayı bulursun. Sonra burayı bulduktan sonra nokta noktaya nokta buraya geçersin. Ya da buraya x virgül y noktası dersin. Denklemde x'i ya da y'yi hangisi yalnız böyle daha rahat bir şekilde bırakılıyorsa aynı cinsten yazarsın her ikisinde de x'li yazarsın. Mesela x virgül 2x artı 5 gibi bir şey mesela. Sonra eğimler çarpma 1 ya bunun eğimini buldun ya y'ler farkı böyle x'ler farkından eğimi de eşitlediğin zaman buradaki x'i bulursun. x'i bulduktan sonra da nokta noktaya göre simetrinden sonuca ulaşırsın. Ama şekli çizmeden bunu yapamazsın. Neredeyse bütün analitiğin tekrarı da diyebilirim buna aklında bulursun. Evet gençler noktanın noktaya doğruya göre simetriği bu. Peki doğrunun noktaya göre simetriyi bu da çok kolay. Ee, burada da arkadaşlar yorum yapacaksınız. İki farklı tekniğimiz var aslında burada. Birinci tekniğimiz bu. Şuradan rastgele bir nokta seç. Bu noktanın bu, bu doğrunun bu noktaya göre simetriği. Olduğundan bunlar birbirine eşit olacak ya. K noktası atıyorum sıfıra Y seçtim. X yerine sıfır yazmak kolay ya ondan dolayı. Ha, y bazen rasyona çıkıyor. Y yerine sıfır yazarsın. Ya da işte 1 yazdığında X yerine 1 yazdığında doğruda ne çıkıyor onu bulacaksın. Buraya X virgül Y'yi bulacaksın. Buradaki x y'yi bulduktan sonra o noktanın nokta yeri simetriğinden buradaki nokta çıkacak zaten. E sonra bu doğrunun denklemi de ne olacak? Eğim belli iki doğru paralel olduğundan nokta belli doğru denklemini yazarsın. Birinci yol bu. İkinci yolda şu hocam bu paralel doğru da buna paralel olacak. Atıyorum bu 3x artı 4y artı 5 eşit 0 şeklindeyse e, bu da 3x artı 4y artı c eşit 0 şeklinde olur paralel olduğundan. Hocam şuradaki nokta belli ise denklem yerine yaz c'yi bul. Sonra C'yi buldun atıyorum. Artı 7 buldun. Hocam buradan buraya 2 artmışsa C. Buradan buraya da bu da 3x artı 4y artı k eşit 0 şeklinde olması sonunda. Bu 2 artmışsa bu da 2 artar. Yani burası da artı 9 olur deyip 3x artı 4y artı 9 eşit 0'ı bulursun. Örnekler üzerinde gösterdim. Biraz sonra tam örnekler üzerinde gösteririm. Tabi bu salladığımız bir şey. Öylesine gösterdi biz bir şey. Tamam mı gençler bu şekilde anlattığım şekilde buradaki boşlukları da siz doldurursunuz. Doğrunun eksenler ve orijinlere göre yansıması doğru. Ax artı by artı c. Şimdi x eksenine göre yansıması, x'e göre yansımasında y s işaret değiştirmiyor muydu? Evet. Yani ax eksi by artı c. Bak Y'si işareti işaret değişecek. Katsayı değil Y'si. Yani sen burada y yerine ne yazacaksın? Eksi y yazacaksın. Tamam? Sonra y eksenine göre simetrinde X'e işaret değişecek. X yerine eksi x yazdılar. Eksi ax artı by artı c eşit sıfır olacak. Yani noktadaki mantığı biliyorsan burayı da yaparsın. Orijine göre simetriinde. X yerine x, y ye yerine x y ye yazacaksın çünkü x y'nin orjine göre simetridinde ikisi işaret değiştiriyor. O zaman -ax Y artı c eşittir 0 şeklinde oluyor. Sonra y eşittir x'e göre simetriğinde x ile y yer değiştiriyordu. Bunları yer değiştireceksin. O zaman ne oluyor? Ay bx yani ay bx art c. Ee, öbüründe y eşittir x'e göre simetridinde noktalar yer değiştiriyor, işaretler de yer değiştiriyor. -ay -bx c 0 şeklinde olacak. X eşitleri de D'ye göre simetriğinde bunun ilk X'i çıkartıyorduk. Evet aynen 2D eksi X'i yazacaksın X'i yanına sadece. Katsayı bu. Kas oynama yapmıyorsun dikkat. Sonra dağıtıp denklem buluyorsun. Bunun ilk katından da Y göre dediği zaman bunun ilk katından da neyi çıkartacaksınız? Y'sini yani 2 y eksi Y AX artı B çarpı 2 y eksi Y artı C şeklinde buluruz. Doğrunun eksenlere ve Orijine ve özel doğrulara göre yansıması da bu şekilde. Noktanın yansımasını bilince buradaki olay da çıkıyor arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Paralel doğruların yansıması. Evet normalde doğrunun doğruya göre yansıması müfredatta yok. Ama karşımıza iki tane doğru yansıması çıkabilir. Bir tanesi paralel doğruların yansıması. E hocam bu şu şekilde bu doğru varsa bu doğruya göre yansıması AX artı B artı C bir şeklindeyse bu. Bu da ax artı b ye şeklinde olmak zorunda. Biraz önceki şuradaki yaptığımız mantık burada da geçerli. Buradan buraya ne kadar artış varsa ya da azalış varsa buradan buraya da o kadar artış ya da azalış vardır deyip üçüncü doğruyu da bulursun. Paralelse işimiz kolay. Dikse de işimiz kolay. Yani dik kesiyorlarsa mesela d1 doğrusu bu d2 doğrusu bu. D1'in d2'ye göre simetriği nedir diye sorulduğunda ne oluyor biliyor musun? Bunlar dikse. Buradaki noktanın bu doğruya göre simetriği bu. Bunun bu. Bunun bu. Ya da buradakinin bu. A Yine D1 yapıyor. D1'in D2'ye göre simetriyi yine D1 yapıyor arkadaşlar. İki doğru paralelse doğruların simetriği kolay. İki doğru dikse aşırı derecede kolay. Şekil çizip yorumluyorsun. Keseyen doğruların yansıması ama bu müfredatta yok arkadaşlar. Buna bence hiç girmeyelim. Bunda da şunu tavsiye ederim. Eğer sorusu gelirse basit bir şekilde şekli çiz. Yani Doğrunun doğruya göre yansıması, bu D1'in neye göre yansıması? D'ye göre yansıması. Hocam burası Alfa ise burası da Alfa olacak. Bak D1 doğrusu. Atıyorum 2x artı 3y artı 5 eşit 0 doğrusunun, işte x artı y artı 1 eşit 0 doğrusuna göre yansıması sorulduğunda, o zaman bu açılar eşit olacak. Tanjant Alfa'ları eşitleyip burun eğimini bulabilirsin. Kesim noktasında bulursun, kesim eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabilirsin. Tabii iki doğru arasındaki açı mantığını kullanıyorsun burada. Ama ben olsam ne yaparım? Şimdi burada ben olsam şunu yaparım. Verdiğimiz doğrunun neymi? bak her zaman söylerim. Doğrunun doğru yöresi metriğinde de beni dinleyen şeye girecek olan arkadaşlar da da e, nereye girecek? Öğretmenlik sınavına falan girecek olan arkadaşlar da da alan sınavına girecek olan arkadaşlar da da doğrunun iyi dinlesin yani bunlar. Doğrunun doğru yöresi verilen doğrunun bir tanesi büyük ihtimalle eğim 1 ya da eksi bir. Ben o zaman eğim 1 ya da eksi bir verilirse ne yaparım biliyor musun? Şuradan bir tane nokta seçerim. Rastgele x yerine 0 yazdım mesela. Y'si k geldi. Sonra bu 0'a k'nın buna göre simetriğini alalım. Burada çıkmak zorunda. Ee, hocam e, bir noktanın eğimi 1 olan doğruya göre ya da eksi 1 olan doğruya göre simetriği zaten çok kolaydı. Bunu bulurum. E, sonra elimde bir de şu var. Şuradaki noktada kesim noktası. Sonra iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazarım. En son çare bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam ama müfredat yok çıkarsa da bu şekilde yapabiliriz. Büyük ihtimalle verilen doğru eğimi de x artı y artı 1 yani eğimi 1 ya da eksi 1 olan 1 doğru olur büyük ihtimalle. Evet gençler böylelikle hallettik mi olayı? Hallettik tekrarımızı yaptık. Sırada ne var? Soruların çözümleri. Hadi bakalım soruların çözümlerine başlayalım. Analitik düzlemde A3'e 2 noktası M birim sola. O zaman M birim sola ötelersek apsinden M'ye çıkartacağım. N birim yukarı. O zaman ordinatına da N ekleyeceğim. Ötelendiğinde 0'a 6 noktası elde ediliyormuş. Yani bu ne demek? 3-M 0'dır. 3-M eşit 0 ise M'yi buradan 3 buluruz. 2 artı de neye eşittir? 6'ya eşittir. N'yi de buradan 4 buluruz. Ve bizden M artı N isteniyor. Yani 3 artı 4'ten cevap böylelikle 7 çıkar. Evet örnek 1. Cevap C'han. Geldik örnek 2'ye. Analitik düzlemde. A3'e 1 noktası 2 birim sağa. 2 birim sağa ötelersek ne oluyor? O zaman noktamız apsi 2 artacak. 5 yaptı. 5 birim yukarı. 5 birim yukarı demek ordinatına 5 ekleyeceğiz. Yani burası 6 yaptı. 5'e 6 noktası ötelendikten sonra elde edilen nokta orijinal etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor. Bak şimdi 5'e 6'yı sen 90 derece döndürürsen eğer 6'ya 5 yapar hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyacağız. İlk noktamız nerede? Birinci bölgede. Pozitif yön. Şu saat yönünün tersinde döndürdün. Hangi bölgeye düştü? Bu bölge. Bu bölgede işaretine ne? Ona bakacaksın. Eksiye artı. O zaman bunun işareti eksiye artı olacak. Eksi altıya artı beş. Yani cevap böylelikle örnek 2'de balık kesir yaptı. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 3. Dik koordinat düzleminde verilen P A virgül B noktası saat yönünün tersinde 90 derece döndürdükten sonra ha, bu sefer A virgül B'yi diyor. Normalde birinci bölgedeymiş gibi düşün. İkinci bölgede olsa da yine aynı şekilde formülize edilmiş hali gelecek. Sen normalde a virgül B'yi çevirsen ne oluyor kardeşim? b virgül a oluyor. E ne oldu? Hani birinci bölgede ise atıyorum. Ne olacak o zaman? Hocam birinci bölgede ise hangi yönde? Saat yönünün tersinde. Hop bu yönde. Döndürdüğün zaman eksiye artı olacak burası. Hocam eksiye artı. O zaman ne olacak burası? Bu şekilde oldu. Eksi B'ye a noktası oldu. E hocam bu ikinci bölgede olamaz mıydı e, İkinci bölgede de yapsan aynı mantıkta yine yanlış yapmayacaksın emin ol dinle beni Ben sadece formülünü formülünü bulmuyorum e, formülünü bulmuş oldum burada Tamam eksi b'ye artı a oldu yani eksi b virgül a oldu Evet 90 derece dönddükten sonra 3 birim sağ o zaman buna 3 ekleyeceğim 1 bir birim yukarı Buna da 1 ekleyeceğim yani eksi b artı 3'e a artı 1 noktasını elde ettik yine a virgül b noktasını elde ediyormuşum ha Şunlar birbirine eşit. Eksi b artı 3 eşittir a ise buradan a artı b eşittir 3 geldi. Değil mi? Sonra a artı 1 eşittir b ise buradan da 1 eşittir b eksi a geldi. 2 bilmeyi 2, 2 denklemi çözeceğiz. Hadi çözelim bakalım. a artı b eşittir 3 b eksi a eşittir 1 taraf tarafa toplarsam a'lar gidiyor. 2 b eşittir 4'ten b'yi kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. b 2 Hocam B2 ise B yerine 2 yazdığında A'da kaç çıkıyor? 1 çıkıyor. A da 1 oldu. Bizden A çarpı B isteniyor. Yani 1 çarpı 2'den cevap kaç çıkar o zaman? 2 çıkar. Örnek 3 akçay oldu. Bu arada A virgül B'nin saat yönünün tersinde yani pozitif yönde 90 derece için formülü bu. Yani eksi B virgül A. Ama biz formülü etmiyoruz. Kendimiz çıkartıyoruz bunu. Genel formülü bu oluyor arkadaşlar. Örnek 3. Akçay oldu. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde grafiği verilen ABC üçgensel bölgesi B köşesi etrafında saatin dönme yönünde 90 derece döndürülüp sonra y eksene göre yansıması alınıyor. Arkadaşlar şekli döndürüp y'ye göre yansımasını alacağız. Sonra ağırlık merkezini bulacağız. E hocam en baştan şunu yapsak ağırlık merkezini bulup ağırlık merkezine bu nokta etrafında döndürsek ondan sonra simetriyini alsak. Evet çok mantıklı ama noktamız o orijin olmuş olsaydı biz herhangi bir noktayı orijin etrafında döndürmenin kolay yolunu biliyoruz. Başka bir nokta etrafında döndürmek biraz zor olacak. O yüzden ilk dediğimizi yapmak daha mantıklı burada. Ne yapalım burada? Şuradaki uzunlukları bulalım. Burası kaç birim? 3 birim. Burası 4 birim. Şimdi buradaki 3'e 4'lük üçgeni döndüreceğim. Saatin dönme yönü de 90 derece döndüreceğim. Şunu 90 derece döndürürsem buraya gelecek. Üçgenim şöyle olacak. Şöyle bir üçgen mi oldu arkadaşım? Evet. Şimdi döndürdüğüm zaman bu şekilde bir şey oldu. Hatta buradaki uzunlukları biz artık bulabiliriz. Şuradaki uzunluk kaç birimdi? Şu uzunluk 2 birim. Hocam 2 birim. Şu uzun uzunluk 4 birim olduğundan burası da 2 birim olacak. Burası da 3 birim. Tamam bundan sonra bunun simetriğini alacağım. Bunun da y eksenine göre simetrisini alacağım. Şuradaki noktanın y'ye göre simetriği burası. Buradaki noktanın 3 birim ilerisinde burası yaptı. E, hatta buradaki nokta ne yaptı? Şöyle 3 birimse şurası. Şöyle kırmızıyla devamını getireyim şunun. Buradaki noktaları da yazalım da sıkıntı yaşamayalım sonra. Burası -3 noktası yaptı. Sonra 3 birim ileri de kaç yapıyor o zaman buradaki nokta? Yani buradaki nokta -3'e kaç yaptı arkadaşım? 2 yaptı. Sonra buradaki nokta ne yaptı? 3 birimin daha solunda -6'ya 2 yaptı. Sonra simetri şu şekilde bir üçgen değil mi? Evet. Sonra buradaki noktaya bakacağız. E buradaki nokta da eksene dik ya burası da dik olacak. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Burası 2 iki 2'ydi. Burası da 2 2 olacak. Yani burası apsı -6 hala Burasında apsisi 6'ya kaç yaptı arkadaşlar? 2 birim aşağıda olduğu için eksi 2 noktası yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu üçgenin ağırlık merkezi isteniyor. Bu üçgenin ağırlık merkezi nedir kardeşim? Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Eksi 6, eksi 6 ve eksi 3. Eksi 12, eksi 15 bölü 3'e. 2 artı 2 0 yaptı. Bir de 2 ile topladım. 2 yaptı. 2 bölü 3 yapar. Yani cevap 5'e 2 bölü 3 oldu. 5'e 2 bölü 3 hangi noktada? İşte burada arkadaşlar. Yani cevap 4. Dört. Örnek 4'te cevap Akçay oldu. Güzel bir soru bu arada. Geldik örnek 5'e. A1'e 2 noktasının y'e 6 doğrusuna göre simetriği alınıp. Bunun 2 y'sini çıkartıyorduk. Eksi 1 virgül. Apsi aynı kalacak. 2 katı 2 çarpı 6 eksi 2 diyeceğiz. Yani noktamız ne yaptı? Eksi 1 virgül 10 yaptı. Şimdi simetriğini alıp 6 birim sağa öteleyeceğim. Apsine 6 ekleyeceğim. Yani 5'e 10 noktası yapar dostum. Cevap böylelikle balık esir çıktı Geldik örnek 6'ya Koordinat sisteminde 5'e 3 noktası y e eşittir x doğrusuna göre. Bunun y e eşittir x'e göre simetriğini alsak noktalar yer değiştiriyor 3'e 5. Simetriyi a üssü. Bu noktamız a üssüymüş. B noktasının x eksene göre simetriği de b üssü. O zaman b üssü de ne olacak arkadaşlar? X'e göre simetriğinde de Y'si işaret değiştiriyor. Bu a üssü b üssü arasındaki uzaklık isteniyor. A üssü b üssü arasındaki uzaklık Kare küçerisinde x'ler farkı 3 eksi 1'in karesi artı y'ler farkı 5 eksi eksi 2'nin yani 5 artı 2'nin karesi yapar. 49 artı 4'ten 53 yapar yani cevabımız kök 53 yapar. Dolayısıyla cevap c an oldu örnek altta. Geldik örnek 7'ye. Dik koordinat düzleminde a noktasının y x sorusuna göre simetriği b. B ne oldu o zaman noktalar yer değiştirdi. 2'ye 5 oldu. Ardından B noktasında yani 2'ye 5 noktasında buna göre simetriye bunun iki katından apsisini çıkartıyorum. 2 çarpı eksi 2'yi eksi 2 diyeceğim o zaman buraya. Virgül ordinatta aynı kalacak. Bu da C noktasıymış. Yani eksi 4 eksi 2'den C noktası kaç yaptı? Eksi 6'ya 5 noktası yaptı. C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Cevap ne çıkar o zaman? Eksi 1 çıkar. Yani örnek 7'yi han bulduk. Geldik örnek 8'e. A 1'e 3 noktasının B şuna göre simetriği. Arkadaş A noktası 1'e 3 noktasının bu doğruya göre. Eksi 2'ye 5 doğrusuna göre simetriği. Hocam şurasıdır. Şunlar birbirine eşit olacak. Orta noktadan da yapabiliriz. 1'den eksi 2'ye 3 azalmış. Bir daha 3 azalt. Eksi 5'e. 3'ten 5'e 2 artmış. Bir daha 2 arttır. 7. Bu şekilde yapmak daha mantıklı. İşte bu nokta bu doğru üstündeymiş. E nokta doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. X yerine eksi 5 yazıyorum. 2 çarpı eksi 5 artı değil eksi 3 çarpı y yani 7 artı k eşit 0 olacak. Buradan eksi 10 burası eksi 21 burası artı k eşit 0 olduğundan eksi 31 yaptı. Eksi 31 de öbür tarafa atınca artı 31 yaptı. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Örnek 8'de. Geldik örnek 9'a. düzlemde hangi noktanın mesela a virgül b noktasının hangi nokta o nokta bilmiyoruz. Hangi noktanın bu doğruya göre yansıması. Bu x eşitir eksi 1 doğrusu değil midir? Evet. Şuna göre yansımasını bulalım. Hocam bunun dikkatinden hapsini çıkartıyorum. Eksi 2 eksi a virgül b noktası yaptı. Yansımasının x 3 doğrusuna göre. X 3 doğrusuna. Bu x eksi 3 eşit 0. X 3. Yine bunun dikkatinden nesini çıkartacağım. Öncelikle bunun mu? Bunun mu? Devamının mı? Düzlemde hangi noktanın yani a virgül b'nin. X eksi 1'e göre yansımasının yani bunun bunun da neye göre? x eşittir. 3'e göre yansımasını bulacağım. Bunun dikkatinden bunu çıkartacağım. Yani 6 eksi, eksi 2 eksi a'yı çıkartacağım. Virgül b olacak burası da. Bu da 6 artı 2, 8 artı a'ya b noktası yaptı. Yansıma dönüşümü neye eşit olacakmış? 7'ye, eksi 5'e eşit olacakmış arkadaşlar. E tamam. 8 artı a eşittir. 7 ise a'yı buradan eksi 1 buluruz. E b de buradan direkt Ordinat aynı zaten. 5'e eşit. Yani buradan A virgül B isteniyordu bizden. A'yı 1 bulduk. B'yi de 5 bulduk. Cevabımız ne yaptı? 1 virgül 5 yaptı arkadaşlar. Örnek 9. Klasik yöntemlerle sonuca direkt ulaşıyoruz. Örnek 9. Balıkesir. Geldik örnek 10'a. Analitik düzlemde A eksi 1'e 3 noktasının P 2'ye 1 noktası etrafında pozitif yönde 270 derece döndürülmesiyle oluşan nokta aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Orjinal etrafında döndürmeyi biliyoruz. Ama bana bunun 2'ye 1 noktası etrafında döndür diyor. Analitik düzlem çizip şekli yorumlayabilirsiniz. Ama emin olun daha zor çünkü. Şimdi kolayını söyleyeceğim. Bu noktayı ben 0 yapayım. Bu noktayı ben 0 0 yaparken ne yapıyorum? Apsinden 2 çıkartıyorum. Ordinatından da 1 çıkartıyorum. Aynı dönüşümü buna uygulayayım. Apsinden 2 çıkartacağım. Eksi 3'e. Ordinatından da 1 çıkartacağım. O da 2 noktası yaptı. Yani... Eksi 3'e 2'yi orijin etrafında döndürmek. Ama döndürünce ötelenmişimdeki döndürmeyi bulacağız. Orada bir dur. Dur bakalım şimdi. Sen şimdi eksi 3'e 2'yi döndür bakayım. Kaç derece döndür? Pozitif yönde 270 derece döndür. Arkadaş buradaki noktamız ne olacak? 2'ye 3 olacak. İşaretini bulacağım. Bak şimdi. Sen noktan neredeydi? Eksi 3'e 2 buradaydı. Sen pozitif yönde yani bu yönde 270 derece. 1, 2, 3 daha 90. Birinci bölgeye mi düşüyor? Evet. Artıya artı. O zaman noktamız artı 2'ye artı 3 yaptı arkadaşlar. E, noktamız ama eksi 3'e 2'yi 0 0 etrafında döndürdüğümüz zaman artı 2'ye artı 3 yaptı. Sen 2'ye 3 noktasına şuradaki noktalara hangi dönüşümü yapmıştın? Hocam absinden 2 çıkarttık. Yani ne yaptık bunu? 2 birim sola 1 bir birim yukarı taşımıştık. Tam geri gel o zaman 2 birim sağa 2 birim sağa 1 bir birim de yukarı ötelemek lazım. Hani absinden 2 çıkartmıştık ya, absine 2 ekle, buna 2 ekleyeceksin. Geriye gelmek için ordinatına da 1 ekleyeceksin. Ordinatına 1 ekleyeceksin, asıl döndürülen noktayı bulursun. Yani 4'e 4 noktası şeklinde bulursun. Cevap böylelikle balık kesir çıktı. Bu tek tekniği de unutma, güzel bir tekniktir. Yani hoşuna, yani çok kolaydır aslında. Önce o noktayı orijin yap, orijin yaparkenki dönüşüm öbürünü uygula, döndür, sonra geri dönüşüm. Absinden 2 çıkartmıştım, absine 2 ekleyeceğim. Ordinatından 1 çıkartmıştım. Ordinatına 1 ekleyeceğim. Geri gelmiş halde karşımıza çıkıyor. Tamam. Olay bu. Örnek 10. Güzel bir soru. Dikkat edin. Sınavda çıkar mı? Çıkar. Şöyle 2 yıldız hak ediyor aslında. Neyse geldik örnek 11'e. Dik koordinat düzleminde. X eşitir 2 doğrusu ile bu doğrunun 9 birim sağa ötelenmesi. Arkadaşlar. Sen bu X 2 doğrusunu 9 birim sağa ötelersen ne oluyor? Hocam 2 iken 11 oluyor. X 11 doğrusu oluyor bu. X eşitir 11 doğrusu. Y 2 doğrusunda 4 birim aşağı Y eşittir 2 doğrusunu da sen şu şekilde 2'ye burası 4 birim aşağı ötelersen 2 yapıyor. Bu da y eşittir 2 doğrusu yapıyor. Bu doğruların oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Aa, hepsini birden çizeceğiz demek ki. Arkadaş şöyle bir şey. Şimdi hatta şunu şöyle uzatayım. Doğruların adı neydi? X 2 doğrusu ve 9 birim ötelenmişi. Öbürü de y eşittir kaç doğrusu? 2 doğrusu ve 2 birim 4 birim aşağı ötelenmişi. Arkadaşlar şu 4 birim aşağı ötelenmişi şuradaki uzunluğu 4 yaptırır burası 90 90 olur bu arada dikdörtgen oldu e bunun da kaç birim ötelenmesi sağa 9 birim ötelenmesi ha, hocam 2 ile 11 9 yapıyor falan diyebilirsiniz de 9 birim ötelenmesi zaten 9 yapar alanda kaç yapar o zaman alanda 4 x 9 yani 36 yapar cevap böylelikle e-dramit oldu örnek 11'de geldik örnek 12'ye 3 x x 2'ye art 9 eşit 0 doğrusun x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim y ekseni boyunca negatif yönde bir birim ötelenmesiyle sen bunu iki birim pozitif yönde pozitif yönde iki birim demek hapsinden iki çıkartmak demek değil mi? ters mantık 3 x eksi 2 diyeceğiz negatif yönde de bir birim yani sola ötelenmesi de aslında nokta olsaydı ordinatından bir çıkartmak ama doğru olunca ne yapıyorduk? tam tersi artı 1 diyorduk yani eksi 2 çarpı y yerine y artı 1 yazacağız artı 9 eşit 0 oluyor bu doğru. ordinatı eksenleri kesin noktanın koordinatları toplamı nedir? diye soruluyor 3 x eksi 6 a eksi 2 ye eksi 2 art 9 eşit 0 yaptı. Bu da 3 x eksi 2 ye e, artı 1 eşit 0 mı yaptı? Evet. Şimdi eksenleri kestiği yerleri bulalım. X yerine 0 yazarsam e, buradan eksi 2 ye artı 1 eşit 0 ise 2 ye eşittir eksi 1 yapar. 2 ye eşittir 1 e, artı 2 ye eşittir 1 yapar. Evet. Ye'yi 1 bölü 2 buluruz. Sonra. Bu noktamız ne yaptı o zaman? X yerine 0 yazdığımızda y'si 1 bölü 2 yaptı. Eksenleri kestiği noktalar soruluyor. Bu noktamız 0'a 1 bölü 2'ye yaptı. Y yerine 0 yazarsam eğer y yerine 0 yazdığımızda 3x artı 1 eşit 0'dan e buradan 3x eşittir eksi 1'den x de buradan eksi 1 bölü 3 yapar. Yani noktamız ne yaptı? E x eksenleri kestiği yer eksi 1 bölü 3'e 0 noktası yaptı. Şimdi benden bu noktaların toplamı 0 artı 1 bölü 2 0 artı 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 3 1 bölü 3 artı 0 isteniyor bizden. Hocam bu da ne yaptı? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 yaptı. 3'ü de genişlettin. 2 ile genişlettin. Bu da 3 eksi 2 bölü 6 yaptı. O da 1 bölü 6 yaptı. Evet cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Ve bu kısmı bitirdik mi? Evet ilk kısım bitti. Yani 19. gün 1. videoyu böylelikle bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Son video 19. gün 2. videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın